Hayır! <gülüyor> Sihirli güçlerin artık benim. Hayır, yapma! Dur. İşte bu gücü hissediyorum. Şimdi tam zamanı. Elimden çekeceğiniz var. Şuraları bir toplayayım. <gülüyor> He, ne oldu bana? Fakir ne oluyor aşkım? He, <gülüyor> <gülüyor> bana ne oldu böyle? Bir kez daha yani aşkım yemek hazır mı? Hı <gülüyor> hı hazır bir tane. Geç otur şöyle. Tamam bir tane. Ne oluyor? Aşkım iyi misin? Olamaz Barbie aşkım ne oldu bize? Annecim babacım iyi misiniz ya? Bir çocuğa döndünüz. Ne oluyor şu anda burada anlamıyorum. Herkes tüm hepsi. İşte öyle çocuklar yani çok mutlu oldum. Ben geldim. Aslı aşkım olamaz. Hamserim, Aslı polis. Elif bir tanem, hadi gel, çıkalım. He, ne oldu bize? Arda, Eski halimize döndük. Evet aşkım. Alo, buyurun ben Arda. Arda abi, ben Ayça. Çabuk bize doğru gelin. Evde çok garip şeyler oluyor. Ne oldu Ayça? Arda abi, inanmayacaksın belki ama annem ve babam çocuk oldu. Çabuk bu tarafa doğru gel. Tamam geliyoruz kardeşim. Elif, aşkım yürü, şehirde garip şeyler oluyor orada gidelim. Ne oldu birse ya. Arda, şuna baksana biz eski halimize döndük. Evet rüzgar bizde. Şehirde garip şeyler oluyor. Çabuk gidelim. Ayça telefonla arada annem ve babam çocuk oldu dedi. Anlamadım. Tamam hadi gidelim. Koşun çabuk koşun. Ne oluyor burada? Merhaba. Benim babamı gördünüz mü acaba? Ya öf ya ben dondurma istiyorum. Bana ne işte? Babacım, ne oluyor? Ne oluyor bu şehirde ya? Herkese ne olmuş böyle? Baba, babacım! Beni parka götür lütfen. Ya baba ne babasın? Sen benim babamsın. Merhaba benim babamı gördünüz mü? <gülüyor> parka götür <gitmek gülüyor> istiyorum. Ya anne baba ağlamayın ya ne oluyor size? Rüzgar lütfen babacım bizi de parka götür. Ya ne babası ben senin oğlunum. <gülüyor> Bana ne? <gülüyor> Parka gitmek istiyor bana da. Ya tamam tamam ağlama götüreceğim. Biz ya ne yapacağız oğlum? Ne <gülüyor> de bilmiyorum. Bunlar çocuk gibi olmuş bak. Sana. İyi gidelim bari. Bu çok eğlenceli olacak. <gülüyor> çok güzel. Bari izle bakalım beğenecek misin? Ne yaptın onlara büyüğü? Nasıl beğendin mi? Ne kadar tatlı olmuşlar değil mi? Merak etme sen de onlar gibi olacaksın az sonra. Gidiyoruz. Haydi bakalım. İşte bu. Gidiyoruz. Hadi Arda, bas gaza daha hızlı. Luna Park'a götür bize. Hadi oğlum bas gaza. Evet, Luna Park istediğiniz geldik. Luna Park'ta ustur ustur oynayın tamam mı? Yaramazlık yapmayın sakın. Yoksa eve geri döneriz. Evet baba anladınız mı? Hadi gelin çabuk şuradan biletlerimizi alalım. Merhaba. Buyurun. Biz bilet alacaktık da ne kadar acaba? Kişi başı 50 lira. Baba ben de para yok da sen de var mı? Var var. Ne babası be? Buyurun beyefendi ücretler. Şey aslında o benim babam. Neyse babana söyle içeride ustu dursun. Ben yaramaz çocukları sevmem. Hadi gelin çocuklar babacığım takip edin. Ulay be. İştece zamanı park. Hadi çocuklar gelelim içeri Eğlence zamanı. Hep beraber histirinle binelim. Sihirli <Gülüyor> güçlerin artık benim elimde. Şimdisini de çocuk yapma zamanı. Al bakalım bunu Ares. Ne yaptın bana? Artık sihirli güçlerin de yok. Hiçbir şeyi düzeltemezsin. <gülüyor> Bunun bedeli. Ödeceksin büyücü Anca gidersin! Artık bu olanları düzeltemezsin Aref! Tüm sihirli güçlerini aldım senden! Sıkı tutunun anne, baba! Gidiyoruz! Tamam babacım! Merak etme! Hayır, ya Çekilmiştir! Ben senin baban değilim! Sen benim babam! Hayır! katı tutunum kızlar gidiyoruz. Zengin abi Hüsamettin'e çarp Hüsamettin'e. Hayır arkamızdan geliyorlar kaç. Ya normalde tüm bu olanları düzeltmem lazım ama anne ve babamla oyun oynamak çok eğlenceli. O yüzden şimdilik sadece ağının tıbımı çıkartmak istiyorum. Aslı dikkat et. Olamaz. Rüzgar anne ve babam burada oynasın biz de geçelim şöyle kenarda bir yerde oturalım yoruldum ya evet Arda çocuk bakmak ne zor işmiş ya şunlara baksana nasıl da oynuyorlar neyse Rüzgar gelin şurada oturacak yerler var birazcık dinlenelim gerçekten çok yoruldum Evet işte Lüne Parka geldik. Tamam, arabayı yol üstünde kalsın. Sen içeri gir. Seni burada bekliyorum. Tamam bekle, 2 dakikaya gelirim. Çok eğlenceliydi ya. Bunu hep yapalım. Anne, baba sizinle oyun oynamak çok güzel. Neyse hadi dönme dolapta sıra. Evet evet hadi Dönme dolaba gidelim. Geliyoruz. Çocuklar, buraya bakın çocuklar. Buyurun beyefendi, bize mi dediniz? Evet çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın? Eğleniyor musunuz? Şimdi karnınız da acıkmıştır. Evet ya benim acıktı! Şurada hemen dışarıda ücretsiz pamuk şeker var. İsterseniz alabilirim size. Evet, çok güzel olur. Hadi gidelim. Tamam beni takip edin beni. Çok tatlı şekerler var ücretsiz hem de. Tamam beyefendi, geliyoruz. Bekleyin. Şekerleri alalım sonra oynamaya devam edelim. Gelin çocuklar. Neyse yeter bu kadar. Hadi artık eve gidelim. Tepegöz bu tarafa doğru gelin. Geliyoruz Arda geliyoruz. Evet güzel. Diğer çocuklar nerede? En son çarpışan arabalarda onları gördüm onları. Anne. Efendim Arda. Babam nerede? Arda oğlum biz dönme dolaba geldik ama onlar ayrıldı bizden. Nereye gitti bilmiyorum. Nasıl ya? Kerem Bey zengin diyor. Tamam siz burada kalın. Rüzgar benimle gel çabuk gidiyoruz. Geliyorum Arda gidelim. Baba neredesin? Ya nereye kayboldunuz baba? Ya hadi bulun. Gelin çocuklar gelin. İşte bakın şekerler burada. Nerede beyefendi? Bakın kafestlerin içinde. Hadi çocuklar girin. Oley be çok sağ olun beyefendi çok teşekkür ederim. Çok lezzetli gözüküyor. Evet fakir gerçekten. Hadi şimdi kapat şunları. Güle güle. Ne oluyor? Hayır! Şekerler güzelmiş de ne oluyor? Evet! Nasıl Çocuklar Şekerin tadını beğendiniz mi? Şekerler bitince kafesleri de yersiniz artık! Şimdi sizin o böbreklerinizi alacağız. Sonra bir güzel satacağız! Evet çocuklar! Şekerlerinizi yiyin! Ameliyat başlıyor! Hayır! Hayvan herifler! Çıkartın bizi buradan! Biz kaç yaşındayız biliyor musunuz siz? Çıkartın buradan! Kaç yaşındasınız? 4 mü 5 mi? Yok yok bence 3 yaşındalar. Hayvan herif ben 30 yaşındayım. Küçük gözüktüğümüze bakmayın. Ben de 30 yaşındayım. <gülüyor> Aynen ben de 70 yaşındayım zaten. Evet evet bak ben de 90 yaşındayım. Sakallarım çıkmaya başladı. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Çıkartın buradan bizi. Susun susun. Babacığım, Zengin amca Kerem komiser neredesiniz ya? Bu şehirdeki herkes nereye gitti? He? Aref! Aref bu sen misin? Sonunda geldiniz. Neredeydiniz siz? Sizi çok merak ettim. Aref çok kötü şeyler oluyor. Evet biliyorum. Her şeyin farkındayım. Aref sana ne oldu? Herkes gibi sen de çocuk olmuşsun. O kötü büyücü yaptı hepsini. Aref babam, zengin amcam ve Kerem komiser ortalıkta yok. Nereye gittiler biliyor musun? Nasıl yani? Evet Aref. Luna Park'a gitmiştik. Hüsamettin sen bu durumu düzeltebilirsin. Senin hala sihirli güçlerin var. Ama büyücü benim sihirli güçlerimi elimden aldı. Babamı, Zengin amcamı ve Kerem komiseri ben bulamam. Ama Hüsamettin bulabilir. Şimdi ışınlanacağım. Gideceğim ve o büyücünün ağzını burnunu kıracağım. Hayır Hüsamettin sakın gitme. Büyücünün yanında sihirli güçlerini kullanamıyorsun. Kendine özel bir bölge yapmış. Ve o bölgenin içine girince. Sihirli güçlerini kullanamıyorsun. Seni de tuzağa düşürebilir. Tamam Arif de ne yapacağız şimdi? Madem ki onun yanına gidemiyoruz. Biz de onu kendi yanımıza çekeriz. Biz büyücünün yanına gidiyoruz. Siz burada kalın evden çıkmayın. Merak etmeyin geri döneceğiz. Arda oğlum. Dikkatli olun. Hadi Arda. Zengini, Fakiri ve Kelam Komiseri bulmadan geri dönmeyin. Tamam merak etmeyin. Planımız işe yarayacak. Şimdilik gidiyoruz. İşte geldik. Büyücünün mekanı burası. Tamam Rüzgar burada duralım. Arda ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Büyücü içeride çok güçlü oluyor. Onu dışarı çıkartmamız lazım. Bakın ağaç adam orada. Görüyor musunuz? Eğer ki onu kaçırırsak büyücü de bizi takip etmeye başlar. Ve onu yolda tuzağa düşürürüz. Tamam güzel plan. Haydi ağaç adamı kaçıralım. Tamam ben gidiyorum. Gel bakalım ağaç adam. Hayır ne oluyor bana? Büyücü yardım et. İşte bu çabuk kaçın. Ağaç adamı kasaya attım. Hazır Rüzgar bas kaza çabuk. Hayır büyücü yardım et. Hayır! Ağaç adam! Bırakın onu! Geri gelin! Size diyorum! Bırakın onu! İşte bu! Çok güzel! Hüsamettin! Hadi! Tamam! Merak etmeyin! Hadi! Çabuk Rüzgar! Daha hızlı! Hüsamettin! Bir şeyler Şimdi. yap! Şimdi! Gelin buraya! Ah, ah, bacağım! Öldüreceğim sizi! Hadi! Koşun! Çabuk! Yakalayın şunu! Çabuk! Ah, Geri çekerim! Bırakın ben, beni! Onu. Bırakın! Tamam! Zengin amcam ve Kerem komiser nerede? Büyücün! Söyle çabuk! Nerede? yardım etmeyeceğim. Sen bilirsin. Şimdi sorarım sana. Büyücü son kez söylüyorum. Ya hemen bize yardım edersin. Aref'in sihirli güçlerini geri verirsin. Ya da seni buracıkta öldürürüm. Asla yardım etmeyeceğim. Al o zaman bunu Büyücü. Aa! Dur tamam. Yardım edeceğim. Tamam. İşte böyle yola gel. Çabuk. Aref'in sihirli güçlerini geri ver. Tamam. Geri vereceğim. Söz veriyorum. Daha sonra bize babamların yerini göstereceksin. Biliyorum. Bu işin içinde de sen varsın. Tamam. Her şeyi düzelteceğim. Ve size yerlerini göstereceğim. Bir daha bana sakın elektrik verme. Sakın. Tamam büyücü. Hemen Aref'in sihirli güçlerini geri ver. Ve babamların yerini göster. Hızlı ol. Abone ol. Bildirimleri aç. Bir sonraki bölümü kaçırma.